mow oh! good oh! every day what's up oğlum çok iyiydi gececeğim şimdi oynayacağın oyunu <gülüyor> erayı götüne ver be topu çal oyi at abi bunu at bunu at ne <gülüyor> at abi bunu at bunu at <gülüyor> biri içeri giriyor sandım amına koyayım dile mi çarptım ama ona koyayım İşte ooo, o! Amına korum işte. Feraydı, alana alana kurum bu işte. Feraydı. Çok feraydı işte. Burada Ay, vururmuş da böyle sana. Oğlum çok o, iyiydi. Klip alsın. Hadi bismillah. 22 kişi var. Hele Benim bir de oraya çıkabilir. çıkabilirsem var ya. Fena birincilik ya senin amına koyayım orospu çocuğusun sen. Bak beni duyuyorsan öylesin bu arada onu söyleyeyim de sana. Allah kahretsin. Ya tutma amınıydim. Abi sakin ol, suya düşmediğin sürece her türlü kazanıyorsun. Aynen. Önden gitmene gerek yok, sayı yetiyor her türlü. Suya düşmediğin sürece her türlü kazanıyorsun. Ha düşmüş. Düşmüş düşmüş. Baba salsana geç. Ya ben seni... Neyse, vurmayacağım ya. Bu sefer iyi niyetliğime gel. Sen nesin be ya? Ananı s**eyim O ne ammanak be Kaç ammanak beyim kaç Burası bizim işimiz bu arada ben burada dağda düşmem Biz artık burada proyüz mı? Aa! Ben burada dağda düşmem dedim. Ya bunlar birbirine çarpıp eğlenmiyor bu ne? Ya, at. Tamam. Abi, öndekini arkadakini çarptırıyorsun çünkü Tamam Siktir çünkü onu at kimse kalmayacak <Gülüyor> <gülüyor> Beni yetmeyin, başka hiçbir şey istemiyorum sizden. Son 5 geçtim, geçtim havada geçtim Abi. Oğlum Simt aynen senin niye nikin sinemalara koyayım ya? Bu yüzden bak. Nesil musun koyayım? <gülüyor> <gülüyor> ben şeyim ama böyle öyle konuştu ama sen bana verme istersen falan de, ben de sana zorla vereceğim zaten tamam? Eh <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam mı <gülüyor> hadi. Tamam <gülüyor> tamam. Tamam <gülüyor> hadi hadi. Hadi <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam <gülüyor> oradan. Devam. Tala vereyim sana ya. Sen verme ya. Tamam görüşürüz o zaman. Tamam, yapma işte, yapma işte ya, yapma işte ya. Yapma işte, yap yeteneksiz orospu çocuğu. Yapma, yapma. Siktir git ya. Yeter ya, ya yeter ya. Vallahi yeter ya. Taçı. Shift, shiftte ya da sol tıkta. Sol tık. Aynen adam tuttuğun tuşla. Taç yukarı aşağı gidip geliyor bu arada. Şunu yukarıya çıkarsın. Ne? ne oldu? Bıktım ben ya bıktım ya. Bu oyunun RNG'si beni bitirdi artık ya. Yine var büyük ihtimalle ya. Yine var, <gülüyor> var yine. Senin ben var ya. Gelmişini geçmişini. Amunokudumun tedaşı seni. <gülüyor> ya! Ya bir tane kendi suçumuzdan elendiğimiz var mı ya? Kâb -ı -kâb -ı. <gülüyor> bu ne oldu? Pardon pardon kanka. bu benim çetin bejleri değişti seninkiyle. Ne oldu oğlum burada? Bataha Kira bu hain derken lan yaptık bir şeyler Kemal çaktırma. Oğlum her şey bakayım senin şu an kaç abonem var? Allah! Ama <gülüyor> o ben de atıyorlar onu dur? O yararı. Oğlum sen niye yara atıyorsun? Kanka ben de atıyorlar ya. <gülüyor> ya o nasıl bir şey Batuhan? Sen de yarasın. <gülüyor> Lan, çocuklar girsin, stres atsın. Maksat o yani. Mı? Hadi herkes oyun gitsin. <gülüyor> Sardım çocuğum. Galiba başardım. Galiba oldu. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi Yusuf. Hadi oğlum. Bu çipin içeriği göster Yusuf. <gülüyor> koçoço ararısı ki para o oh, tamam ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. ne diyorsun götürüldü short <gülüyor> oh. <gülüyor> ne, ne lan o da kardeş yarışı da bize ver <gülüyor> kanka ona Amını ne koyayım Kemal'in çarpması mı koyayım? Öldüm amcım, kagaya sikecem şimdi oynayacağın oyunu. Dur dur geliyorum bir dakika ben baya kötü oldum. Ne Çok kötü oldum. Altıma sıçtım amını koyayım. Dur şunu atayım. Ne oldu? Bir daha çünkü oyun bozuk. Allah Allah oğlum bu oyun niye böyle ya? Allahım ya Rabbim. Maltızları benim şey yapmam lazım bu arada. Hay senin ben. Çıkıyor. Bak herkes onu yapıyor ama bir yandan çevresine baksın mesela şu an kim şey katiller inleyin ben köleyim ismi kırmızı, de de kırmızı yazar İsmi de kırmızı yazıyor ya, sağ altta öldür yazar kill Rip. şey abi nerede nerede <gülüyor> <de> yazar? <gülüyor> Biri yani, ne yazar bir öldü amına oğlum gerizek mısın Eray sen şu an diyorum ki oyunu öğretiyorum bir sana, <gülüyor> sana ya <gülüyor> bir şey diyeceğim ben anlamadım <gülüyor> oyunu Anladım, bilmiyordum Yavun mal şey mı var, çocuk var. ya? Kuzu dolayımı ver yazmış Bak bu, burada lan oğlum ne oynuyor oynuyorsunuz şu an? Anladınız mı kim şeyin? <gülüyor> Bastık vallahi <gülüyor> çıktı ama. Sizin ben amanızı sikiyim Bak ya bir ma şey oldu ama. Ya, ya. Ya, ya. Oğlum eray işte eray gerideki hala era adır diye yazatırsın önünde. A olarak çıkıyor görevleri gördünüz mü yeah. herkesin This thing is huge, Joey. I'm with the lamp. Are you kill it or capture it? We'll back. Circle da geliyor ya rahat. ne oldu sanki? <gülüyor> Ferit. Ne oldu Ferit? Ne oldu? Egzalt yere düştü. Yere düştü. Yere düştü. Yere <gülüyor> Nasıl yani? Öyle bir şey mi var oyunda? Yok. Ay doğru. ya. Öyle bir şey mi var oyunda? Kepto aşağı lan. Oğlum aldema yok diyor. Baktığınız açık etsin. Selamün aleyküm. E, ne yapıyorsun? Soktum orada. <gülüyor> Çok çıldırdık. <çizdik>. Bekle. <gülüyor> Masanın altına girdi ben şu an oradan nasıl geçeyim? Abi, abi lan! Utilecek bize, utilecek bize ayrıl buradan. <gülüyor> <gülüyor> haberisi çık, haberisi çık. Haberisi çık. Uuuu! Uuuu! Uuuu! da orası Oğlanın siküğü, oğlanın anamızı siktiriyor götüren anamızı siktir. <gülüyor> yapma işte, yapma işte ya. Yapma işte ya. Tamam görüşürüz o zaman. <gülüyor> Oy gücü <gülüyor> tamam. Eray'ın götüne ver beni. Oy, at abi bunu at, bunu at. <gülüyor> ne yapıyorsun? <gülüyor> at abi bunu at, bunu at. Biri içeri giriyor sandım o buna <gülüyor>